Selamlar herkese ben Hüseyin Oçak. Bu videoda üniversitelerin açılıp açılmayacağı konusunda sizlerle konuşacağız. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Son videomun altına atmış olduğunuz yorumlar gerçekten çok güzeldi. Ben de o yorumları bu videoya taşımak istedim. Bir nevi sizin yorumlarınızı okuyup kendi görüşlerimi söyleyeceğim. Hatırlatmakta fayda var. Ben de sizler gibi bir öğrenciyim ve bu kanalda kendi görüşlerimi aktarıyorum bu konuyla ilgili. Sizler de bu içeriği oldukça seviyorsunuz. Ben de sizlere bu içeriği anlatmayı seviyorum. Videoya geçmeden önce sizler için en çok emek sarf eden kanallardan bir tanesiyim. Youtube'da bu konuyla alakalı. Her gelişmeyi sizlere aktarıyorum. Sizlerden de Tekrar bu videoyu beğenmeniz ve kanalıma abone olarak bana destek vermeniz. Çünkü izleyenlerin %95'inden daha fazlası abone olmayıp gidiyor. Neyse bunlarla kafanızı şişirmeyeyim. Dilerseniz videomuza geçelim. Şimdi Beste söz arkadaşımız yazmış. Dersleri lay lay geçiyoruz diye açılmasını istemeyen bir kitle var. Gerçekten şaka gibi ya. Şimdi bu kitleyi ben de anlayamıyorum Beste. Çünkü insanlar her şeyin göründüğü gibi olduğunu sanıyor. Fakat bir öğrenciyi sosyalleştiren veya hayatı hazırlayan, hayatın zorluklarına, şartlarına hazırlayan hiç şüphesiz ki o üniversite ortamı. Ne yazık ki bu görüş hep vardı, hep var olacak. Üniversiteyi gereksiz bulan bir toplum hep vardı. Bundan sonra da var olmaya devam edecek. Ama ne yazık ki elden de bir şey gelmiyor. Beste'nin isyanı biraz doğru gibi. Fakat gerçekten yapılabilecek bir şey yok. Elif Gözde Solak yazmış. Arkadaşlar herkes aşı olsa bile aşının bünyeye etki etmesi 8-10 ayı bulabilirmiş. Şu anda 16 Ocak tarihi Ve şu anda 1 milyonun üzerine çıkmış bulunmakta aşılanan kişi sayısı. Fakat aşı yapıldığınızda hemen bu virüsten veya hastalığın getirdiği etkenlerden kurtuluyorsunuz diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar en az bir 3-4 ayın geçmesi gerekiyor çünkü tam bağışıklık kazanmak ve onun akabinde de 2 doz yapılacak aşı vurulduktan 15 iki ay sonra ikinci dozunuzu vuruluyorsunuz ve ondan sonra da bir sürece giriyorsunuz bu süreç sizin ...tam bağışıklık elde edip edemeyeceğinizi belirleyen bir süreç. Onun için aşı vurulur vurulmaz üniversitelerin açılması gibi bir şey söz konusu olamaz diye düşünüyorum. Erdem arkadaşımız yazmış, basit bir sorun var yurtta kalan bir öğrencinin COVID olduğunu düşünün ona ne olacak, kim bakacak, o da arkadaşları ne yapacak, 3 ay için böyle boş risklere gerek yok... Açılacaksa da minimum düzeyde belirli bölümler açılmalı. Hatta bunlar da isteğe bağlı olmalı demiş. Erdem arkadaşımıza katılıyorum. Neden katılıyorum? Kısaca açıklayayım. Şimdi 3-4 ay gibi bir süre var okulların kapanmasını tam anlamıyla tahminimce. Şu an kapat hesapladım. Ve bu süreç içerisinde insanların hani üniversiteleri açıyoruz dediği anda öğrenciler yurt bulma telaşına düşecek. Çünkü çoğu kişi bu senenin tamamen online olacağını düşünerekten hareket et. De. Kiracı olan kişiler evlerini boşalttı. Ve şöyle de bir durum var. Bu insanlar kiraları çok yükseltmeye başladı. Bunun da bir çözüm yolu bulunması gerekiyor şart. Ve 3-4 ay içinde kira kontratı yapacaklarını sanmıyorum. Hani belki de son senesi olan bir çocuk yurt bulamadı, mecbur bir kiralık evde kalacak. Fakat 3-4 ay içinde bir kiralama gibi bir kontrat imzalamak gibi bir şey söz konusu olamayabilir. Öte yandan yurt adalarında işte 3-4 kişinin kaldığını düşünün veya yurdun ortak alanlarını düşünün işte yemekhane olsun bazı ortak duş alanları olsun vesaire. Bunlar da biraz tehlike arz ediyor. Dediğim gibi öğrenciler en son aşılanacak kişiler yaş aralığına göre konuşuyorum. Bütün bunlardan sonra da belirli bir sürecin geçmesi gerekiyor. Bakalım e, neler olacak. Bizde yaşayıp göreceğiz. İrem Doğan er yazmış. Öncelikle merhaba. Sizi Aylin Hoca'nın videosuyla tanımıştım. Videolarınıza gerçekten emek verdiğinizi işinizi ciddiye aldığınızı görüyorum. Umarım kanalınız daha da ilerler ve hak ettiğiniz değeri görürsünüz. Teşekkür ederim İrem. Ve görüşüne geçelim. Üniversiteler konusunda da fikrim şu ki çok yüksek ihtimalle bahar dönemi de online olacaktır. Çünkü çok riskli bir adım olduğunu düşünüyorum. Şimdi düşüncelerin için teşekkür ederim. Birçoğumuzun düşüncesi aslında şu yönde. Esnaf iş yapamıyor ve ciddi anlamda borçları var. Ve bu borçları bir nebze ödeyebilmek için o şehirlerde bir hareketliliğin yaşanması gerekiyor. Bu hareketleri de sağlayacak iki temel faktör var. Bir turistler, iki öğrenciler. Şimdi turistler biraz daha yaz sezonuna beklediği için, yaz sezonunun gelmesini beklediği için öğrenciler biçilmiş kaftan oluyor. Fakat az önce de belirttiğimiz gibi e, yurt odaları, üniversitelere girişte çıkışta yoğunluk, toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk eğer üniversiteler açılırsa bunlar muhakkak ki göz önünde bulundurulmalı. Yani ben de bahar döneminin de online olarak geçeceği kanısındayım. Fakat bana mesajlar atıyorsunuz. Neden açılmıyor bu okullar falan diye arkadaşlar ben yetkili birisi değilim sizler gibi öğrenciyim sadece sizlere bu bilgileri sunuyorum. Ve sizlerin de bu konuda bir hak sahibi olduğunuzu düşünüyorum. En azından sizlerin de görüşleri çok çok önem arz ediyor. Çünkü sizler bu okulları okuyorsunuz. Ve benim de sizlerin görüşlerini insanlara sunmak gibi bir derdim var. En azından bu video içeriği için konuşuyorum. Teşekkür ederim İrem. Bir başka İrem arkadaşımız yazmış. Ne olursa olsun en azından uygulamalı ders gören öğrenciler için hibrit eğitim yapmalılar. ''Hiçbir şey bilmiyoruz. Öğrenemedik, staja gidemedik. Yazın turizm için her yeri açarken iyiydi. Herkes şehir değiştirdi. Yurt dışından binlerce insan geldi ama üniversitelere gelince öğrenciler şehir değiştirecek çok kötü olurmuş. En kötü şu an benim az önce dediklerimi... Sanki duymuş gibisin neyse en kötü uygulamalı dersleri yüzde yapmaya bize boşlular teorik dersler uzaktan devam etse de olur bir şekilde ama sağlık bölümlerinde gidişat çok kötü evet İrem arkadaşımız haklı sağlıkçıların uygulama olarak bir ders alması gerekiyor ben de bir sağlıkçı olarak konuşuyorum. ...sağlıkta kesinlikle uygulama ve staj şart. Fakat benim de şöyle bir düşüncem var. Tamam çoğu zaten benim videolarımın altına yorum yapan kişiler... ...gerçekten tedbirlerine uyan kişiler ve gerçekten de üniversitelerin açılmasını isteyen kişiler. Ben onlara hep şu soruyu soruyorum işte DM attıklarında falan bu konuyla ilgili. Şimdi sen aylar boyunca bir yıldır tedbirlere tamamıyla uymuşsun. Ama senin bir sınıf arkadaşın olacak veya bir yurt arkadaşın olacak... Fakat o kişinin de tedbirlere uymadığını, bu olayı sallamadığını düşün. Sen o kişiyle aynı ortamda barınacaksın. Bu da bir tehlike arz ediyor. Ama gerçekten sağlık bölümlerinde gidişat çok kötü demesine hak veriyorum. Sağlıkçıların uygulamalı dersi muhakkak alması lazım. Uygulamalı dersin eğitimi uzaktan kesinlikle verilemiyor. Verilse dahi verimli olamıyor. Teşekkür ederim İrem görüşlerin için. Metin Özden yazmış. Aşılar vurulmaya başlansa 28 gün arayla vurulacak. İlk dozu zaten net korumuyor. Ve antikor, antikor oluşması için 2-3 ay bir süre gerekiyormuş. Bu sürede açmaları zor gibi demiş. Ben de öyle düşünüyorum. Zaten ilk aşının bir etkisi yok. Bir antikor ön hazırlık gibi. Fakat diğer aşı vurulduktan sonra belirli süre geçtikten sonra tam koruma sağlayacağını... Biliyorum en azından böyle söyleniyor. Bir bağışıklık sisteminizi kuvvetlendiriyor koronavirüsüne karşı. Mevlüt Uzun yazmış Üniversitelerin bu sene online ile bitirmesi şart. 1 milyon öğrenci var ve bu öğrencilerin çoğu yaşadığı illerdeki okulda değil maalesef. Ben de öyle düşünüyorum. Büyük bir karmaşıklık olacak. Virüs şehirden şehre taşınır ve açtıkları zaman geri kapatma gibi bir şey yaparlarsa bu da çok eleştirilir. Çünkü yurt parasıdır. Eve çıkanların eşya parasıdır. Bunlar boşa gitmiş olur. Büyük tepki görürler. Düşünün yurtta biri korona. O yurtta kaç kişi kalıyor? Bulaşma ihtimali çok yüksek. Felaket resmen bu senenin böyle devam etmesi kesinlikle zorunlu. Mevlüt arkadaşımız az önce benim diğer sorulara cevap verdiğim şeyleri sanki bir cevapta bir yorumda toplamış gibi. Onun için pek bir şey demeye gerek görmüyorum. Katılıyorum görüşlerine. Gerçekten bu konu çok hassas bir konu. Ama bir yandan da işte özellikle sağlıkçıların uygulamalı derslere çok ihtiyacı olan kişilerin o uygulamalı dersi almasının yolunu bulmak gerekiyor. Fakat hani şu bölümü açtım, şu bölümü açmadım da demek olmaz. Gerçekten çok zor bir karar. Bakalım bizlerde yaşayarak göreceğiz. Tayfun Cepheci arkadaşımız yazmış. Aşı bağışıklık göstersen olur, göstermesen olur. Adamlar günde ortalama 3-4 bin vaka indiriyor. Yersen, yersen yani konuşulacak çok şey var da işte emeğine sağlık bu arada. Teşekkürler Tayfun beni takip edip videolarımı izlediğin için. Diyeceklerim bu kadardı. 3-4 bin vaka indiriyor. Yersen yani biraz şey olmuş hani yersen. <gülüyor> aşı bağışıklık göstersen olur göstermesen ne olur? Evet öyle de bir durum var. Hani sonuçta dünyada ilk üretilen bir aşı ve e, henüz hiçbir ülke o kadar tecrübeye sahip değil. Bu aşı hakkında net konuşamıyor. Fakat istatistikler işte yapılan araştırmalar etkili olduğu yönünde bizlere. Bunu da yaşayıp göreceğiz çünkü koronavirüs sürecinden geçiyoruz ve bu aşının hani daha önce denenmiş bir örneği mevcut değil şu anda vuruluyoruz bakalım işte bilim adamlarının yapmış olduğu açıklama falan koruma sağladığı yönünde fakat bazıları da sağlamıyor diyor. Biz de deyim yerindeyse iki arada bir derede kalmış durumdayız. Evet başlıca yorumları seçtim. Sizler de bu konseptli yorumlarınızın yer almasını istiyorsanız bu videonun altına bu konu hakkındaki yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Bu kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çünkü sizlere sürekli bir şeyler üretmeye çalışıyorum ve gördüğüm kadarıyla da bu üniversiteler konusunda yapmış olduğum yorumları Beğeniyorsunuz, severek dinliyorsunuz, izliyorsunuz, benimle sohbet ediyorsunuz, fikirlerinizi paylaşıyorsunuz, benim çok hoşuma gidiyor. Bu videonun altına da yorumlarınızı bekliyorum. Diyeceklerim bu kadardı. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Bir diğer video edek. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.